Tablodaki bağıntının tanım ve değer kümesini bulunuz dendiğinde, tanım kümesi olarak kastedilen şey, bağıntıya koyduğumuz değerler. İleride fonksiyonda da göreceğiz. Burada şöyle düşünebiliriz. Bağıntının tanımlı olduğu değerler, yani x değerleri. x eksi 1 olduğunda y eşittir 3. x 3 olduğunda y eşittir eksi 2 x yine 3 olduğunda y eşittir 2. Evet, 2, bu nedenle bu fonksiyon değildir. Çünkü bir x değeri için 2y değeri bulunuyor. Ama bağıntıdır. x 4 ken y eşittir 8. x 6 olduğunda y eşittir eksi 1. Buna göre ilk kısmın yanıtı, bu bağıntının tanım kümesini bize sorduklarında, bu bağıntının hangi x değerleri için tanımlı olduğunu istiyorlar. x değerlerinin listesi de burada. Bu bir küme. Böyle kıvrımlı bir parantez işareti küme yazmak üzere olduğunu belirtiyor. Eksi bir, üç, dört ve alt sayılarını oluşturduğu bir küme. Burada şunu diyoruz. Bu dört sayı, bu bağıntının tanım kümesi ise bu sayılardan herhangi birini x yerine koyarsak en az bir y değeri ile eşleşir. Değer kümesini bulmak istersek ki bu kavramı fonksiyonlarda da uygulayabiliriz. Fonksiyonlar daha spesifik bir bağıntı sınıfıdır. Değer kümesi bağıntının sonucu olan değerlerdir. Burada y değerlerine bakacağız ve ben sırayla yazacağım. Aslında sırayla yazmak da şart değil. Neyse, olduğu gibi yazalım. Kümede sıralama yoktur. Küme demek sadece bazı şeylerin toplanması, biriktirilmesi demektir. Burada değer kümesi şöyledir. y, 3 olabilir, y değeri 3 olabilir, 2 olabilir, 8 olabilir, eksi 1 olabilir. Ve bitirdik. Bunlar bağıntının tanımlı olduğu x değerleri. Burada isterseniz bir bağlantı bulabilirsiniz. Bunlar da y değerleri, yani bağıntının sonucunda çıkan değerler. Bunları bulmak için de buraya bakarız.